Şimdi Winchill, Weibull ve ALT'den bahsedelim. Bunların ikisi de tek bir lisans. Winchill, Weibull and Alete isimli lisansla bu ikisi geliyor. E, şimdi bu ikisini aktif ettik. Bu ikisini aktif ettiğimizde ekran bu şekilde. Bu sefer Weibull'da biraz daha farklı. Ekran sağ ve sol olarak bölünüyor. E, burada yapmamız gereken Life Data'ya girmek. Mesela benim bir Hard Disk Revizyon A'm olsun. Sol tarafta bakın tıkladım. Bir de Hard Disk Revizyon B. Bu ikisinin sağdan gelen arıza zamanlarını burada girmişim. Yani hard disk için işte. Birincisi şu saatte arzalandı. Bir tanesi bu saatte, bir tanesi bu saatte arzalandı, arzalandı. Geri kalan 91 tanesi de ilk 9000 saat boyunca arzalanmadı. Burada suspension yazdığı için bunu söylüyorum. Yani takip etmeyi bıraktım. Yani sansürlü veriyoruz buna. İstatistikte. 9000 saatten sonrası sansürlü. Bilmiyorum ne olduğunu. 9000 saat boyunca takip ettikten sonra mesela 100 tane komponenti ya da 100 tane sistemi bir Reliability analizi yapabiliyorsunuz onunla ilgili. Ee, bu analizde onun ee, nelerini görebilirim. Zamanla güvenilirliği nasıl değişiyor. Bakın şöyle bir reliability grafiğini bana çıkarıyor Vible. Zamanla işte pdf plot dediğimiz olasılık yoğunluk fonksiyonu. Tabi burada az çok bir istatistik bilmek gerekiyor ama yarım günlük bir eğitimden sonra çok rahat kullanıyor oluyor kullanıcılar Vible'ı. Zamanla mesela failure rate nasıl değişmiş bu sistemde. Bunu görebiliyorum. Hard disk revision B için de birebir aynı grafikleri görebilirim. Mesela orada da farklı arıza zamanları vardı. Burada da daha farklı bir e, grafik var. Mesela bunun failure Rate'i bu şekilde. Ve bu ikisini birbiriyle karşılaştırabilirim. Mesela hard disk revizyon A ve B'yi tek bir grafikte. Şurada yeşil olan revizyon B, mavi olan A. Fark ettiysek yeşirin güvenilirliği daha iyi. Yani B revizyonunu e, daha iyi, daha güvenilir yapmışız daha sonradan. Ya da... Failure rate vs zamanla mesela failure Rate'i yeşilin daha düşük fark ettiyseniz yani MTBF'i daha yüksek bunu MTBF grafiğine de çevirebiliriz bunun tersi olacak zaten bu şekilde ise işte analiz yaptığınız gerçek saha verisi veriniz yaptığınız bir modül Winchley Bible alet de şöyle accelerated life testing'i e girdiğimizde burada burada mesela accelerated test plan'a girelim. Şimdi alete de orada fiziksel bir test sisteminizin olması lazım. Bu sıcaklık testi olabilir, titreşim testi ya da bir voltaj testi. Mesela yüksek voltaj verdiğimiz bir test makinesine ihtiyacınız var öncelikle. Orada bu test makinesinde biz yüksek stres değerleri uygulayarak bir test yapacağız. Buna hızlandırılmış ömür testi diyeceğiz. Bu hızlandırılmış teste göre... ...ben aslında mesela az önce Weibull'da 9000 saat veri toplamam gerekirken... ...ben orada belki sadece işte bir hafta boyunca test makinesinde bunu çalıştırıp... ...sanki 9000 saatlik ömrünü hızlandırılmış olarak bir hafta içerisinde simüle edeceğim. İşte bu test planını hazırlamak için kaç taneyi hangi e, stres değerlerinde test makinesine koymamın gerektiğini... ...hesabını bu test plan veriyor bize. Accelerated test plan. Mesela burada 720 saat boyunca... E, Şuradaki stres değerlerinde bir sıcaklık testi yaparsam mesela işte 31 tanesini 298, 68 tane ürünü de 348 birimlik stresliyim işte bu Fahrenheit olur, Kelvin olur neyse artık. Celsius olmadığı kesin burada. Buna göre bir test yaparsam ben aslında işte bunu 10 yıllık çalışmasını simüle etmiş oluyorum gibi bir sonuç çıkıyor. Ee, o yüzden 10 yıl boyunca ben parçayı sahada takip etmek zorunda kalmıyorum. Hızlandırılmış ömür testi ama yine, yine bunun sonunda da viable modelleri ve işte modeller çalışıyor ve aynı az önce gösterdiğim gibi ee, aynı az önce gösterdiğim gibi bu şekilde grafikleri alacaksınız. Kısa daha kısa bir zamanda. Ama dediğim gibi fiziksel bir test makinamız lazım. Eee e ilgili son söyleyeceğimiz de Frecas'taki girdiğiniz incidentları Weibull'da Life Data Incident olarak alabiliyorsunuz. Yani şu değerler, şunlar buraya otomatik olarak frakasta siz incident girdikçe çekilebilir ve otomatik olarak sürekli reliability analizini burada güncellemiş olursunuz zamanla gelen arızaların verisini girerek. Bu da çok güzel bir şey. Yani Excel'den de buraya tabi atabilirsiniz ama frakasta birlikte Weibull'un da bu şekilde bir entegrasyonu var diyebilirim. Ee, aynı şekilde Weibull'un tek frekansı değil diğer modüllerle de yani prediction içerisinde bir komponentin diyelim kütüphanında bulamadım Weibull analizi var elimde onu oraya çekebiliyorum. RVD'ye de aynı şekilde Weibull'dan data çekebiliyorum ya da e, FTA içine de hatta çekebiliyorum.